Bu videoda size sinir hücrelerini ve çeşitlerini anlatacağım. Adı üstünde sinir hücresi, sinir sisteminde bulunur. Sinir hücreleri diğer bütün hücrelerle çalışır ve sinir sisteminin birçok işlevini gerçekleştirir. Örneğin, bilinç, kavrama, sosyal ilişki, duygu, hareket, duyusal algı gibi işlevlerin üretilmesinde büyük rol oynar. Ayrıca kan dolaşımı, solunum, Sindirim gibi başka işlevlerin de düzenlenmesinde katkısı vardır. Sinir hücreleri iki büyük kategoriye ayrılır. İlki nöronlar. Sinir hücresi diye de bilinir. İkincisi ise glia hücreleri. Glial hücreler ya da nöroglia hücresi de denir. Hepsi aynı anlama geliyor. Nöronlar sinir anlamına gelen bir Yunanca kelimeden isimlerini almışlardır. Glia ise uhu demektir. Çünkü nöronları birbirine bağlamanın dışında bir şey yapmadıkları düşünülürmüş. Sinir sisteminin yapısı iki ana kısma ayrılır. Birinci kısımda kafamızın içinde bulunan beyin ve omurgada bulunan omurilik vardır. Ve sinir sistemimizin bu kısmına merkezi sinir sistemi denir. Diğer kısım ise çevresel sinir sistemi olarak adlandırılır. Çevresel sinir sistemi çoğunlukla sinirlerden oluşur. Sinirler beyinden ve omurilikten uzanan şöyle ip gibi şeylerdir. Ve bu sinirler vücudun her tarafına giderler. Kollara hatta bacaklara, ayaklara kadar. Başka videolarda sinirsel anatomiyi daha ayrıntılı inceleyeceğiz ama sinir sisteminden bahsetmeliyiz. Çünkü sinir sisteminin farklı kısımlarına göre sinir hücreleri de farklılık gösteriyor. Sinirler nöronlardan oluşur ve glial hücreler de içerirler. Ayrıca nöron olmayan başka hücreler de içerirler. Nöronlar hem merkezi sinir sisteminde yani beyin ve omurilikte hem de çevresel sinir sisteminde bulunur. Ama farklı glial hücreler sistemin farklı kısımlarında bulunur. Nöron hücrelerinin çoğu sinirsel kök hücrelerinden ya da nöral krest hücrelerinden türerler. Bu iki tür hücrede erken gelişim aşamasında embriyonun ektoderm ya da dış deri diyebileceğimiz kısmında oluşur. Merkezi sinir sisteminde bulunan nöronlar ve glial hücreler çoğunlukla sinir kök hücrelerinden türer. Çevresel sinir sisteminde bulunan nöronlar ve gliyel hücrelerse çoğunlukla nöral krest hücrelerinden türer. Sinir sisteminin gelişimini anlattığımız videolarda sinir kök hücreleri ve nöral krest hücrelerinin ne olduğunu daha ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Nöronlar ve gliyel hücreler hücrelerinin şekilsel yapıları olarak bakıldığında birçok özelliği paylaşırlar. Çoğunun soma denilen Hücresel bir gövdesi vardır. Somanın içinde hücrenin çekirdeği ve organellerin çoğu bulunur. Hem ayrıca çoğunda somadan çıkan uzantılar vardır. Bu uzantıların sayısı, uzunluğu ya da kalınlığı, sinir hücresinin türüne göre değişir. Bazılarında dallanmalar vardır, bazılarında yoktur. Değişkenlik gösteren başka bir kısımsa bu dallanmaların ucundaki terminal yapılar ve onların işlevleridir. Nöronların görevi bilgiyi işlemek ve iletmektir. Glial hücrelerinin görevi ise nöronları birçok şekilde desteklemektir. Nöronların ve glial hücrelerinin birçok yapısal ve işlevsel çeşidi vardır ve bu hücrelerin hepsi sinir sistemini oluşturur. Yetişkin bir bireyin sinir sisteminde milyarlarca nöronun kurduğu trilyonlarca bağlantı vardır. Glial hücrelerin sayısı ise nöronlardan bile fazladır. Diğer videolarımızda en yaygın glial hücrelerden de bahsedeceğiz. Ama şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.